Çeviri ve Çeviri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 sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hır yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım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 Canı, cananı bütün varım alsın hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli, Bu ezanlar ki şehadetleri dinin demeli, Ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli O zaman, Becdile bin secde eder, varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan, sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, Ebediyen sana yok, Irkıma yok iz mihlal Hakkıdır Hür yaşamış bayramın hürriyet Hakkıdır Hakka tapan Milletimin istiklal Vatan yazacağız Hainin Soysuzun Ağınlığına yaşasın Turan yazacağız Yetmez Türkiye dünya yetmez Dört Yedi kısa yetmez Ay'a çıksak Ay'a yetmez Güneşi de yakacağız Bir Türk'ün bir damla yaşı Yok edecek Dağ taşı Pişmanın başına arşı, gök yıkacağız. Erisin damla damla kar, gelmek üzere ilk bahar. Hazırlansın tavuçluklar, yine girip çıkacağız. Öfkemiz sarsın her yanı, bozkurtlar yürüye yürüye. Öfkemiz sarsın her yanı. Ulu Türkiye dökülsün düşmanın kanı yaşasın Ulu Türkiye taşında gözü olmalı yurduna mezar kazacağımız hainin soy sozum dödeyin vatan yazacağız hainin soy sozunu yaşasın Durun yavaşca